Gelecek birimde hoş geldiniz. Ben Cevdet Acar Soy, kanalın kurucularından biriyim aynı zamanda yayıncısıyım. 4 Ekim 2021'de Nobel ödüllerinin ilk iki sırayla farklı günlerde veriliyor biliyorsunuz. İlki açıklandı ve tıp fizyoloji alanındaki Ödül efendim. Şimdi ondan bahsedeceğim size. 2020 Tıp Fizyoloji, Kimya ve Fizik ödüllerini ben anlatmıştım. Hocalarımızdan da yardım istemiştik. Ama onlardan önce bir video yapmıştım ki o video her sene geçerli aslında. Nobel'in ilginç hikayesi ve ödüller hakkında ilginç, daha önce bilinmeyen bilgiler. Şu an kartlarda onu görüyorsunuz. Şurada kartlardan, YouTube kartlarından ona tıklayıp hemen izleyebilirsiniz. Ondan sonra böyle ne olduğunu bilerek, yani nedir bu Nobel işte... Kimlere iki kere iki kere alan var mı? Niye veriliyor? Verilmediği oldu mu? Falan böyle ilginç bilgiler. Alfred Nobel'in hayatı. Niye Nobel ödülleri var? Ee, hani ölüm taciri diye anılırken nasıl bu bilim dünyasının en prestijli ödülü veriliyor? Adına bütün bunları o videoda bulabilirsiniz. Ee, YouTube kartlardan gidebilirsiniz o videoya. Önce onu izleyin, sonra buraya gelin. Şimdi gelelim. Bu senenin ödülleri dediğim gibi 2021'in Nobel Tıp veya Fizyoloji diyorlar ödülü. Bunun açıklaması bugün yapıldı. Biz de sizinle bunun önemli kısımlarını birlikte izleyeceğiz ve sizin için çevirmeye çalışacağım efendim. Canlı canlı çevirmeye çalışacağım. Şöyle bir kısa bir sürede hani nedir ne değildir şey yapalım. Karolinska Enstitüsü veriyor biliyorsunuz. Buradan hemen bağlanalım ve izleyelim. Birlikte başlayalım hemen. İngilizce açıklıyor. Karolinsk Enstitüsü'ndeki Nobel Komitesi bugün karar verdi ki 2021'in tıp veya fizyoloji ödülünü Birlikte veriyor. Ödülün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian. Ne için verdiler tabii bu ödülü? Şunun için sıcaklık ve dokunmayla ilgili reseptörlerin keşfi. Tanıyalım. 55'te New York'ta doğmuş David Julius. Kaliforniya'da San Francisco'da çalışmalarını yürütmüş üniversitede. Ardem Pataputian'da 67 yılında Beyrut, Lübnan'da doğmuş, Los Angeles'a taşınmış. Scripps Research Labora dedikleri Kaliforniya'daki bir yerde yapmış bu ödül alan çalışmalarını. Patrick Arnfors'a dönüyor, komitenin bir üyesi, bu konuda daha bilgili profesör. O bize ödülü anlatacak, neden aldıklarını detaylı bir şekilde. Bu yılın Nobel ödülü. Bizim hislerimizle alakalı. Hislerimiz etrafımızdaki dünyayı algılamamızı ve yorumlamamıza yarıyor. Mesela göz, görme, duyma, burun, işte koku, ağız, tat, tat gibi. Bir de beşinci e, duyumuz var, hissimiz. O da dokunma, somata dediğimiz. Bu seneki Sense, ödül sıcaklık ve e, dokunmayla ilgili. Somata Sensation e, deniyor. That you're a field on a Bir tarlada yazın çıplak you ayak yürüdüğünüzü hayal edin. Güneşin sıcaklığını you... hissedersiniz. Sabah melteminin soğukluğunu hissedersiniz. Ayağınızı alttaki çimeni ve toprağın e, dokusunu hissedersiniz. Bu sıcaklık... Hareket ve dokunma hislerimize somata e dayanıyor. Somata sensation denen his, beden yüzeyimizi hissetmek. Acı, sıcaklık ve dokunma. Proprioception dedikleri hareketi algılamanı, nasıl bir hareket yaptığımızı algılaman. Bu bilgiler sürekli durmaksızın derimizden beynimize doğru bu sinyalleri gönderir dışarıdaki verenlerle birlikte. Her gün çok rahatlıkla yaptığımız bir sürü iş içinde bu çok önemli. Mesela kahve aldığınız elinizde yürüyerek gidiyorsunuz. Ayağımızdaki ve kollarımızdaki sensörler, bu e, almaçlar bizi dengede tutuyor. Benim bardağım, şu bardağın şeklini, dokusunu algılıyoruz dokunma hissiyle. Fiziksel uyaranlar, dokunma ve sıcaklık hep araştırılmış yani Descartes'tan beri. René Descartes, o açıklamaya çalışmış nasıl çalıştığını. Düşünmüş ki yani böyle bir ip var, e, ateş deyince oraya açıyor, e, kapaklar açılıyor beyinde gibi. Daha sonra bunların sinirlerle, sinir hücresiyle, nerve dediğim sinir hücresi olduğunda, farklı sinir hücreleri sıcaklığı ve dokunmayı, değişik çeşitler için, değişik çeşit uyaranlar için değişik çeşit sinirler var. Ama o sinir sistemi tarafından nasıl ilk kaydediliyor, nasıl algılanıyor? Bunu biyolojik sinyale nasıl çeviriyor yani, dokunmayı nasıl çeviriyor mesela? Demek ki sinirlerde bunları algılayacak belli almaçlar, reseptörler olmalı. Bu yıllık çalış kazanan çalışmaya kadar ne olduğunu bilmiyorduk bu reseptörlerin. Bir tanesi kapsaisin. Bu acı biberdeki e madde, acılığını veren. Baharatlı acı yemekler yediğimizde kapsaicin acı hissi veriyor ve e, terleme yol açıyor. Yani aslında kapsaicin beyni kandırarak sanki sıcaklık artmış, vücut sıcaklığı artmış hissi veriyor ki, o yüzden terliyoruz. Nasıl bir sensörü his nöronu var ki bu, bu kapsaicini algılıyor. Bunu bilmiyorduk. Bu bir gizem olarak kaldı. Bu senenin ödülüne bakarsak, çalışmasına, David Julius ve arkadaşları bu reseptörü tanımaya çalıştı, anlamaya çalıştı. Kapsayısını nasıl algılıyor? Bu reseptör için bir gen var mı bundan sorumlu? Burada farklı genleri açıp kapatarak denedi. Hangisi acaba hangisi bununla ilgili çalışacak? Kapsayısını duyarlı olmayan hücrelere bir... Sensörü e, his nöronun RNA'sını veriyor. Bir sürü DNA parçasından sonunda bir tanesinin TRIP v 1 isimli proteinin e, şeyin, sinir hücresinin e, zarında bulunan, bunun bir iyon kapısı olduğunu, sinir hücrelerinde bulunan iyon kapısılarından biri olduğunu. E, yüksek sıcaklığa tepki verdiğini görüyor. Normalde kapalı olan bu iyon kapısı sıcaklık 43 santigrat derecenin üzerine o açı, o geçtiği zaman açılıyor. Ama o bize zaten acı veren bir. Evet. E, Arden patafutyan da soğuklukla bu sefer sıcaklık değil soğukluğu merak eden bir sensör bir kapı merak etti protein. O da t e, 8 buluyor. Bunların iki, ikisi de hem sıcaklığı algılama ve sıcaklıktan ötürü olan yanma acı hissini algılamamızı sağlıyor. Bu sıcaklıkla ilgili olanı bulduk. Dokunmayla ilgili olan da yine bir gizemdi. Burada bir mekanik bir hareket olmalıydı. Mesela tek hücreli bir şeyde bir şeyle ittiğimiz zaman basınç uyguladığımız zaman hücrenin iç basıncı artıyor. Arden Patafüdyan ve arkadaşları, diğer araştırmacılar, bu mekanosensitif yani mekanik kuvvetleri hassas olan hücreleri araştırdılar. Bunun için 72 tane aday gen buldular. Bunlardan hani birisi bu işiyle sorumlu, bu reseptörle oluşmasıyla üretilmesiyle sorumlu. Tek tek bunları kapatıyorlar ve bakalım bu mekanosensi yani hareketi algılama olayı değişecek mi buna bakıyorlar. Kapatıyorlar, Yetmi, ilk 71 tanesinde bulamıyorlar bunu. Yani kapatsalar da yine hücre hareketi algılayabiliyor basıncı ama 72. geni kapattıklarında hareketi algılamaya, algılamayı bırakıyor. Demek ki diyorlar ki bu genle ilgili, bu genin yaptığı şeyle ilgili. Bu şeye de piezo 1 ve 2 adını veriyorlar. İki tane gen buluyorlar piezo 1, piezo 2. Piezo kanalları yine iyon kanalı bunlar. Yani iyon kanalı <gülüyor> <gülüyor> hücreyi açılıp kapanıyor. İçeriye iyon girsin çıksın gibi. Bu da nöronun ateşlenmesi ile ilgili aslında. Fakat bu ilginç yeni bir tür keşfediyor. Yeni bir tür protein bu. Bu basınca duyarlı. Şimdi özetlersek. David Julius v 1 iyon kapısıyla sıcaklıktan olan yanma, acı olan yanma acısı ve sıcaklık hissini e, nasıl algıladığımızı buluyor. Bu bizim ısı, sıcaklık ve dokunma ile ilgili e, algımızla ilgili çok önemli bir bulgu. Başka alanlarla da ilgili olduğunu buldular bunların. Ve bu sayede tıpta ve fizyoloji çok büyük alanlara yayılan sonuçları oldu bunların. Teşekkür ederiz Patrick. İki kazananı görüyoruz. Şimdi soruları alacak. O soruları almadan önce bir kere daha özetleyeyim ben. Ee, çevirirken çok duru, duraklayamadım. Sıcaklık ve dokunma reseptörlerinin keşfi. Bunları da tabii genetik çalışmalarla yapıyorlar. Hangi gen, hangi proteini üretiyor? O proteinde e, nöron da bir hücre sonuçta, sinir hücresi de bir hücre. O hücrenin zarında belli iyon kapıları var. Bunlar belli şeylere göre açılıp kapanıyor. Bunu e, şey gibi düşündüğümüz ışığı açan, kapayan Bizim düğmeler gibi düşünebilirsiniz çok basitçe. Çünkü iyon kapısı açıldığı zaman içeriye iyon girebiliyor. İyon girdiğinde e, nöron hücresi negatif olarak yüklenebiliyor. Negatif olarak yüklendiğinde belli bir negatif yüke ulaştığında o ateşliyor. Dolayısıyla sinyali göndermiş oluyor bir sonraki nörona. Oradan da beyine kadar gidiyor. Yani aslında bu kapının olması demek bu nöronun diyelim ki çok basitçe indirgersek, işte basınç algılandığını ateşle, algılanmadığını ateşleme gibi. Yani çok basitçe bizim e, telefonlarımızın bu dokunmaya duyarlı olması gibi, dokunmatik yüzeyler gibi düşünebilirsiniz, aç-kapa gibi bir yere tekabül ediyor. E, sıcaklık da öyle. Yani belli bir sıcaklığın üzerine geldiği zaman ateşten sinyal gönder. Gelmediği zaman gönderme gibi. Aynı şekilde mesela kapsayısın örneğini verdi profesör orada de biz yediğimizi terliyoruz. Çünkü vücut aslında bir ısın, sıcaklık yok, sıcaklık artmıyor, ateşimiz çıkmıyor ama terlemeye başlıyoruz. Sanki vücut sıcaklığı artmış gibi zannediyor beyin. Çünkü kapsaissin bu bizim bir yerimiz yandığında o yanma ağrısı, yan, yanmanın acısı farklıdır diğer açılarda. O acıyı üreten aslında reseptörler bunlar. Bunların keşfi bize şu an zaten bilmiyor muyduk gibi geliyordur belki size ama bilmiyorduk aslında tam olarak nasıl çalıştığını. Tabii ki 2021'de keşfedilmedi bunlar bu kişilerin daha önceki çalışmalarından. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu çalışmaların yanlışlanmayıp hakikaten önemli etkilerinin olması gerekiyor. Aday gösterilmeleri gerekiyor. Ondan sonra bu ödüller alınıyor. Şimdi buradaki sorulara bir tane bakalım. Bir tane özellikle bir soru var. Onu alacağım. Ondan sonra da e, videoyu tamamlayacağız. E, diğer ödüller için de bakacağız zaten. Kanalımızı takip edin. Diğer ödüller de gelebilir. Bir soruyu alalım. Koronavirüsle ilgili sanırım bir soru gelecek çünkü. Bir soru geliyor. Hello Paul Rees, Algezeri English. Uh, why was it decided that this breakthrough was the most important this year? Just this particular hmm. one out of all all the possible ones? Ee, neden diğer bütün keşiflerin arasında bu keşifin en önemli olduğuna karar verildi bu sene diyor. Biraz bunu e, şey, gizliliği bozmadan cevaplamak çok iyi adayımız vardı. Bizim görevimiz en değer ödülü seçmek oldu. Yani aslında bir cevap vermiyor. Veriyordu vermiyor yani. Öyle çeviriyor lafı. Bilimsel sebebi. Ee, neydi dedi profesör açıkladı diyor onda bilimsel sebebini hislerimiz hisler kadar temel bir şeyle ilgili bilmediğimiz bir gizemi aldı nasıl bu değişik uyaranlar farklı çeşit uyaranlar sinyale dönüştürüyor sinir sistemindeki elektriksel sinyallere nasıl dönüştürülüyor etrafımızı nasıl algılıyoruz o yüzden bu çok önemli bizim için Soruyu duyamıyoruz. Yeah, bir soru geldi, Nobel Komitesi'nin başkanı aktarıyor. Course... Temel bilimlerdeki çok büyük keşiflere, birçok tıbbi sorunda ağrı, acı hissi çok önemli. Bunu öğrendiğimiz zaman temelini buralarda da ileride gelişmelere se sebep olabilir. Tedavilere de yol açabilir. O yüzden bizim için önemli. Bu sene Covid'den konuşmasak olmaz yine. Hep, hepimizin hayatları etkilendi. Bu soru güzel evet bunun için tuttum. Dedik, diyor ki e, tamam bu adaylarla ilgili demiyorum ama bu sene geçen sene herhangi bir diyor şey gördünüz mü? Hani ya bu ileride bize aday olsa alır diyebileceğiniz böyle büyük bir gelişme gördünüz mü? E, haberlerde, orada burada bilim camiasında diyor. Şimdi şey, adam da şeyi biliyor. Bunlar hep he, öyle hani rastgele gönderilmiyor Nobel'in röportörleri. Onu bilen insanlar gidiyor tabii ki. E, o da biliyor. Aynı soruyu ben de cevaplayayım. Mesela benim aklıma şey geldi ilk. De, ilk. Yani acaba dedim bu aday gösterildi mi? Bu mRNA aşılarının keşfi, mRNA'yı hani değiştirip aşı olarak kullanabilme fikri yeni değil. 30 yıl öncesine dayanıyor. Acaba onun kaşifiyle ilgili, onlarla ilgili bir adaylık olur da onlar alır mı? Çünkü alsın yani hani aşılar, korona hani yani çok önemli. hayatımızı müthiş etkisi var. Eğer etkiden bahsedeceksek büyük bir şeyden. Ee, ama aday gösterilmedi büyük ihtimalle ki ya da gösterildi almadı onu bilemiyoruz o gizli. Adam da aslında biraz orayı soruyor. Yani tamam diyor belli diyor gö gösterilmedi. Zaten bugün olan bir şey... Atıyorum. Biontech'in aşısı mesela olmaz. Çünkü bugün oldu. Bunun zaman geçmesi gerekiyor. O da onu biliyor. Ama diyor ki hani bu sene gördünüz. Acaba diyor ileriki senelerde bu alır ya diyeceğiniz bir şey gördünüz mü? Bir kopya istedi bakalım. He, bu he, bir güzel bir he, soru olabilir ama Biz böyle çalışmıyoruz. He, work originating from nominations. Biz adaylardan so yola nominations çıkarak çalışıyoruz. Bize yeni gelen bir aday geldiğinde uh, I mean, çok detaylı inceliyoruz. In medicine, e, tıptaki büyük çığır has. Genelde böyle büyük bir çığır olduğunda genelde bize ulaşıyor diyor. Evet, buradan sonraki sorular çok şey değil, güzel değil. Sadece şeye alalım. Şurada bir röportaj gibi bir kısım var. O belki bizim için bir özet olur. Onu alalım ve yayınımızı bitirelim. Professor Abdel El -Mira, member of the Nobel Committee. Nobel Committee's UGC Professor Nobel Prize was awarded for neden bu verildi? Ee, sıcaklık, soğukluk ve dokunma ile ilgili yeteneğimiz insanların bu algılama yeteneğini nasıl çalıştığını açıklayan reseptörlerin keşfini yaptıkları için verildi. Mesela reseptör kelimesi biraz zor bir kelime. Mesela bu keşfi bir çocuğa anlatsanız nasıl anlatırdınız? Sıcaklıkta bir değişiklik olduğunda derimizin de almaçlar var. Mes Mesela elinizi soğuk suya koyduğunuz ya da sıcak güneşin altında bu almaçlar, alıcılar ak aktive oluyor. Ya da birbirimize dokunduğumuzda başka reseptörle alıcılar var. O dokunma hissini sinir sinyallerine, sinirsel sinyallere dönüştürüyorlar. Bu keşfi hayatımızı nasıl etkiler sizce? Eğer bu hislerimiz olmasaydı tabii ki kendimizi koruyamazdık. Direkt ateşte de yanmasaydı elimiz, direkt ateşe dokunma da yine öyle. Bizim uzuvlarımız nerede uzayda? Etrafta uzuvlarımız nerede? Elim, kolum nerede? Bunu hissetmemiz. And why is this discovery being awarded now? Neden şimdi buna ödül veriliyor peki? Neden şimdi tanındı? 10 yıl öncesinde 10 yıldan fazla oldu bu keşif yapılalı. Ama tabii ki sanırım bu şimdi doğru zaman. Çünkü e, etrafımızı nasıl algıladığımızla ilgili görüşümüzü temelden değiştirdi artık bu keşif diyor. Evet buradan sonra çok da fazla bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir özetinde geçmiş olduk. Bizle ilgili daha fazla bilgi almak için e, Twitch kanalımızı bulmak, sosyal medyalarımızı bulmak, yayındaki konuştuğumuz kaynaklara erişmek, e, yazılarımızı okumak için merkez üssümüz gelecekbilim.net'e gelebilirsiniz. Oradan her yeri bulabilirsiniz. Gelecek bilimde adıyla da bizi bütün sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. YouTube'dan abone olursanız, Twitch'ten takip ederseniz bize güzel destek olmuş olursunuz. Videoyu beğenirseniz de aynı şekilde öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.